Bugün 28 Aralık 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Balık burcunda ilerleyen ay günü hassas ve duyarlı enerjiler veriyor sabahın erken saatlerinde ay ikizler burcunda gerileyen Mars'ta dik açı yapacak stres ve huzursuzluk hissedebileceğimiz gibi bazı uyku sorunları da yaşayabiliriz sabah saatlerinde kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız balık burcundaki ay öğle saatlerinde boğa burcundaki Uranüs uyumlu görünümde olacak özgür ve bireysel davranmak isteyebileceğimiz öğle saatlerinde heyecan yaratacak sürpriz durumlarda karşılaşabiliriz bugün oğlak burcundaki Venüs ve balık burcundaki Neptün arasında etkinleşecek uyumlu açı ilişkilerde sevgi şefkat ve romantizm beklentilerimizi güçlendirebilir gece saatlerinde ay Neptünle kavuştuğunda bu hassasiyet daha da artabilir Yalnız kalmak için de zaman yaratmaya çalışabiliriz. Çevremizdeki kişilere karşı da duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Manevi çalışmalar, kişisel yaratıcılığımıza aktırabileceğimiz sanatsal etkinliklerde uğraşabiliriz. Sezgilerimize kulak verirsek önemli işaretler gelebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.